Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerde Sorucamaker'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Aa, Dur yanlış şey açmışım Bugün arkadaşlar size e, Konuşmayı karakterleri konuşturmayı Göstereceğim Şöyle, şöyle bir tane açalım. Arkadaşlar bir otomatik konuşturma var Bir de e, Durun sen. şimdi? Şimdi karakterimizi bir oluşturalım. İlk ilk videoda bunu anlatmıştım. Uğraşmalar nerede? FM olur işte. Yani şunu çağıralım buradan Karakterimizi oluşturduğumuz için kamerayı da çağıralım Arkadaşlar şu orta tuşu hareket ettirerek Hayır yine Şey yapabiliyordunuz arkadaşlar Eee Zaman ayarlayabiliyordunuz Yani Şimdi Arkadaşlar Bugün konumuzda karakterleri konuşturmaya göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bazı karakterleri konuşturmanın kolay yolu var. Bazılarını kendimiz yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben kolay yolu göstereyim. Ee, buradan nerede indir aşağı. Buradan sağ tıklıyoruz Rekord Rekord <gülüyor> Rekord naratüo var ona tıklıyoruz aa, aa, aa ne diyon lan dur sana tıklıyoruz ıııı ee, buradan rekord rayıt işine basıyoruz selamun aleyküm mesela nasıl Ha gelmiş vesselam. Elbetçi ya basıyoruz. Selamünaleyküm. Şimdi bak arkadaşlar ses tamam, şimdi sesimiz geldi arkadaşlar. Peki yani sağ tıklıya basıyoruz. E, record, record'dur. basıyoruz ve sesimizi kaydediyor arkadaşlar. Peki bunu karakterlere nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunu Ctrl'e basıyoruz bunun üstüne. Onun üzerine karakterin üstüne Ctrl'e basıyoruz. Basılı basıyoruz. Şuruna sağ basıyoruz. Şurada X X kart po piyon demeci var. İşte buna tıklıyoruz. Abi, ek, re, exciting diyeceğiz şimdi. Güzel. Exciting'e basıyoruz. Selamünaleyküm. Gör, <gülüyor> gördüğünüz gibi karakterimizin ağzı hareket etti. Ama arkadaşlar seslerin bazı karakterlerde böyle uyum sağlamıyor. Hemen uyum sağlanmayacak bir tane karakteri çağıralım. Mesela. Şu kardeşimiz geldi. Ne var ekibimiz geldi? Hemen şunu durdur asalından çekelim. Ve yerleştirelim. İyi şu anlık mesleği olduğu için kamera erişimiz yok o yüzden şey yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada şöyle tutarak. Ya video ya sesimiz karışacak. Sesi şöyle tutarak hareket ettirebilir. Ucuyla tıklayarak uzatabilir. Tabii köveyi de çekebiliriz. Labidur. Eee ama yani şimdi bir gösterdiğim gibi işte ağzı hareket ediyor gerekli yerlerde. Dişine basıyoruz. Selamını harek ediyor. Sesi hareket ediyor. Hmm, ama bakın şöyle göstereyim. Hemen aşağı inelim. Selam selam. Tamam. Selam. Bunu üstüne tıklıyoruz. Şimdi bunu aldık. Ondan sonra bunu da seçtik. Ekstra programı dedik. Ekstra dedik. Nasıl oldu mu? Selam selam. Bakın ağzında herhangi bir oynama yok. O yüzden bunu yaptığım zaman aynada oynamayan Karakterleri Zamanlayıcıya göre ayarlayacağım Mesela Şu saniyeden sonra Konuşmaya başlayacağım Ağzı seçiyoruz Böyle Bunu mail atıyoruz arkadaşlar Selam ilerlettim. Selam Selam Selam Selam Selam selam bak sen hızlıca selam selam demiş gibi oldu arkadaşlar ee, Bakayım başka ne var anlatabileceğimiz Ha bir de şey var arkadaşlar hemen ha ha hemen... ha